Başlamadan önce hemen bu videoyu durdurun ve 27 artı 1 ile 27 artı 10'un cevabını bulun. Hadi hadi çözmeye başlayın. Ben bekliyorum. Tamam. Denediğinizi farz ediyorum. Hadi gelin şimdi beraber bakalım. Eminim bunu çok kolay bir şekilde çözdünüz. 1 ekliyorsak 27'den büyük bir sayıyı elde ettik demektir değil mi? Yani sıradaki en büyük sayıyı buluruz. Bu alıştırmayı yapmamızın en büyük nedeni basamak değerlerini de düşünerek işlem yapmayı öğrenmek. Elimizde 27 sayısı var. Onlar basamağında 2 var. Yazalım. Onlar basamağında. Ve birler basamağında da 7 var. O halde 27'yi 2 onluk ve 7 birlik olarak düşünebiliriz. Burada 2 tane onluk grubum var. 10'ar tane kutudan oluşan 2 grup ve Yedi tane kutucuk da burada. Eğer buraya bir tane daha bir eklersem, yani tek başına takılan bir kutu eklersem, sonuç ne olur? İki tane onluk hala duruyor. Ama kaç tane birlik olacak? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane birlik olacak. Yani cevabımız yirmi sekiz. Cevabımıza şaşırmış olabilirsiniz ama basamak değerlerini öğrenmenin ne kadar faydalı olduğunu ileride göreceğimiz matematik konularında fark edeceksiniz. Hadi diğer kısma geçelim. 27 artı 10. 27'yi daha önce söyledik. 2 onluk ve 7 birlikten oluşuyor. Burada ise birler basamağında duran 1 yok. 1 onlar basamağında duruyor. Yani 1 tane onluğumuz ve 0 tane birliğimiz var. Buradaki 1, bir, bir grup onluğu temsil ediyor. Peki, toplayınca ne oluyor? 1, 2, 3 tane onluğumuz oldu. Onlar basamağında 3 oldu. Ve 7 tane birliğimize dokunmadık. Bakın, burada 1 bir eklediğimizde birliklerimizi artırmıştık. Ama burada onlar basamağındaki 1'i ekleyince onluklarımızı 1 artırdık.